Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik Soru Kitabı çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 108 ve 109. sayfaların çözümlerini yapacağız Bu videoda hazırsanız geçelim dersimize, geçelim sorularımıza Bize diyor ki ilk soruda ardışık 7 tane pozitif tam sayının toplamı 112'dir Buna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır diye soruluyor Şimdi 7 tane varsa hemen 112'yi ne yapacağız? 7'ye böleceğiz arkadaşlar. 11'in içerisinde 7 bir defa. Geriye kalan 4'tür. 42'nin içerisinde 6 defa. Şimdi 16 nedir? Bakın 7 tane bizim sayımız varsa tam ortadaki. Yani şu 16'ymış demektir. Bunlar ardışık pozitif tam sayıydı. Dolayısıyla en büyüğü 17, 18, 19. Burası 19 olacaktır. En küçüğü de 15, 14 ve 13. Bakın en küçük de 13. 13 ile 19'un toplamı sorulmuş bize cevap 32 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 2'ye. 3 basamaklı en büyük tam sayı ile. 3 basamaklı en büyük tam sayı 999'dur değil mi? 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı da eksi 100'dür arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsanız 899 cevabını buluruz. Cevabımız C seçeneği olur diyebiliriz. Ve devam. Üçüncü soru. X, Y, Z ve T ardışık tam sayıları için X, Y'den, Y, Z'den, y, Z'de, T'den daha küçük olduğuna göre ve bunlar ardışık unutmayın. Z eksi Y, T eksi Z, Y eksi T ve X eksi Z. Bunları bulacağız, oranlayacağız. İşlemin sonucu. Şimdi Z'den Y'yi çıkarırsanız bunlar ardışık oldukları için aralarında bir fark vardır. T'den Z'yi çıkarırsanız da bir fark vardır. Y'den T'yi çıkarırsanız küçük olandan büyük çıktığı için eksi 2'dir arkadaşlar. Aralarında iki fark var. X'ten Z'yi çıkarırsanız burada da yine eksi 2 diyeceğiz bu farka. Üst taraf 1, alt taraf ise eksi 2 çarpı eksi 2'den 4 gelir. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam. Dördüncü soru. X, Y, Z, X, Y ve Z pozitif tam sayıları için X'e 3 ekleyince 3Y, e, Y'den 1 çıkarınca da 4Z eşitlikleri veriliyor. Buna göre X artı Y artı Z toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 3Y dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım 3'ün katı olacaktır. Demek ki X'e 3 ekleyince 3'ün katı oluyor. Yani x de 3'ün katı olmak zorunda. Şimdi madem öyle x e, 3'ün katıysa ve bunlar pozitifse ben X'i 3 seçebilirim. X'i e 3 seçersem 3 artı 3'ten burası 6 gelir ve Y'nin de 2 gelmesini beklerim. Yalnız 2'den 1 çıktığı zaman 4'ün katı olan bir tam sayı gelmiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım X'e 3 seçtik yemedi ya. İkisini seçeceğiz. 6 seçelim. 6 seçerseniz burası 9 e y 3 gelir. Şimdi y'yi 3 seçmek demek buranın 2 olması demek. Demek ki y yemeyecek. O halde ben şuradan yürüyeceğim. Gelin arkadaşlar burada biz z ifademizi seçelim önce. Daha sonrasında x'e doğru gidelim. Bakın unutmayın. Y dediğimiz ifade sevgili arkadaşlarım burada 3'ün katı, pardon 3y dediğimiz ifade 3'ün katıydı. Bunu da unutmayın. E peki mademe öyle ben z'yi burada 1 seçeyim. Z'yi en küçük seçeceksin madem. Z'yi 1 seçelim. Y kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 5 olur. 5 eksi 1'den. Y 5 ise 3 kere 5 15 yapar. Demek ki ikisi de 12 seçeceğiz. O halde bunların toplamının en küçük değeri 12 artı 5 artı 1. Yani sevgili arkadaşlarım 18 olur. Doğru cevabımız da A seçeneğine verilmiştir diyebiliriz. 4 Dördüncü sorumuzda çözdük ve A dedik. Geçtik 5'e. ABC doğal sayıları için a kere b 7 b kere c 11 eşitlikleri veriliyor a artı b artı c toplamı kaçtır diye soruluyor bakın gördüğünüz üzere ikisi de asal ve çarpanları bir ve kendileri olmak zorunda ortak çarpan burada ne b o zaman b birden başkası değildir yani a 7'dir b 1'dir ve c de 11'dir bunların toplamı sorulmuş 11 8 daha 19 yapar doğru cevabımız da c seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 5. soruya c dedik ve devam ediyoruz 6 ile A pozitif tam sayısı için 24 bölü A-1 ifadesinin sonucu bir tam sayıymış. Bakın bu tam sayıymış arkadaşlar. Buna göre A kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Bakın burada A-1'in alabileceği değerleri bir sıralayalım isterseniz sizde. A-1 24'ün tam bölünü olacak. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir, 12 olabilir ve 24 olabilir. Ne çok böleni varmış 24'ün. Şimdi A, 1'ler bunlarsa A'lar bunların bir fazlası olacak. Yani 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13 ve 25 olacak. Başka da A'nın alabileceği değer yoktur. Burada toplam 8 değer saydığımız için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır sevgili gençler. 108. sayfayı da bitirdik ve geçtik 109'a. A ve B birer rakam olmak üzere. A eşittir 18 bölü B eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük AB sayısı ile en küçük AB sayısının toplamı soruluyor. Şimdi A eşittir 18 bölü B ya. Ben bu AB sayısının hem en büyük değerini hem de en küçük değerini bulmam gerekiyor. En büyük değerini bulabilmek için A'yı 9 seçebiliyorsam seçmem gerekiyor. Şimdi Burası 9 olursa B 2 olur. Eğer yani seçtik o zaman AB'nin en büyük değeri 92. En küçük değeri de bir zahmet 29 olacaktır. İkisinin toplamı sorulmuş. Toplarsanız 2 9 daha 11 11 12 yapar yani En büyük değer Bu sayıların toplamı 121 olur arkadaşlar Doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Ve devam ediyorum 8. soruyla A ve B sayma sayıları için 5 A artı 6 B eşittir 60 eşitliği veriliyor Buna göre A artı B toplamı Kaç farklı değer alır diye sorulmuş Şimdi bunlar sayma sayısı 5A artı 6B'yi buraya yazdım. Eşittir 60 dedik. Burada arkadaşlar hemen bir sağlayan bir eşitlik bulmamız gerekiyor. Mesela B'yi 10 seçebilirim. A'yı 0 seçebilirim ama sayma sayısı istediği için bu eşitlik geçerli değildir. Hemen şöyle diyorsunuz. 5 ile 6 aralarında asal olduğu için 0'ı 6 artırıyorsunuz. Burada onu da 5 azaltıyorsunuz. 6'ya 5. Bakın 5 kere 6 30. 6 kere 5 30. Topla 60. Hemen aynı şekilde bunu 5 artırdınız 5 azalttınız 0 bunu 6 artırdığınız 12 5 kere 12 de olur ama sayma sayı istediği için 0 alamayız. O zaman sağlayan tek bir değer vardır 6 ve 5 bu da 6 artı 5'ten A artı B toplamı kaç farklı değer alır demiş. A artı B toplamı sadece ama sadece 11 değerini alır cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 8. sorumuz için. Geçtim 9'a mtn ardışık çift tam sayılar yani bunların arasında ikişer fark var unutmayın olmak üzere m artı t artı n eşittir 9 çarpı t eksi m çarpı n eksi m olduğuna göre t kaçtır bakın bunlar ardışıksa örnek veriyorum 2 4 ve 6'yı seçtiniz bunların toplamı ne yapar biliyor musunuz 4'ün 3 katıdır arkadaşlar kaç tane sayı varsa ortadakinin o kadar katıdır dolayısıyla 3 çarpı 4'e eşittir inanmazsa toplayalım 2 artı 4 6 artı 6 6 12 3 kere 4 12'yi verir bize yani o zaman m artı t artı ne nedir? 3 t'dir. Eşittir. t'den m'yi çıkarırsanız bunlar ardışık çift oldukları için t eksi m farkı 2'dir. n'den m'yi çıkarırsanız ardışık, olduk, ardışık çift oldukları için fark 4'tür. 9 çarpı 2. 18 18 çarpı 4 de ne? Neyi verir bize? 72'yi. 3 t 72 ise t kaçtır? Tabii ki 24'tür. E bize t sorulmuştu zaten. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. Ve devam 10. soru. A sayısı 1-2 artı 3-4 artı 5-6 artı 99 100. Bakın ben bunları ikişerli gruplarsam. Şöyle şöyle şöyle şöyle ikişerli gruplarsam arkadaşlar 100 tane sayıyı kaç farklı ikişer grup yapabilirim? 50. Ve dolayısıyla 1 eksi 2 eksi 1 3 eksi 4 eksi 1 5 eksi 6 eksi 1 ise 50 tane grup var her birinin toplamı eksi 1 toplamına neyi verir bize eksi 50 demek ki a sayısı eksi 50 ymiş. Daha sonrasında geçtim buraya 2 eksi 4 6 eksi 8 10 eksi 12 98 eksi 100 bakın burada sadece çift sayılar var Birden 100'e kadar 50 tane çift sayı var 50 tane tek sayı var burada sadece çift sayılar varsa 50 tane terim vardır bu terimleri ikişerli ikişerli gruplarsam 25 tane grup ortaya çıkar. Ve her grup eksi 2, eksi 2, eksi 2 olduğu için 25 tane eksi 2'den yine bu da eksi 50 yapar. Bu da bize B sayısını verir. Yani a da B'de eksi 50'ymiş. Burası eksi 50, burası da eksi 50 ise eksi 50 eksi 10 ne yapar eksi 60 yapar. Eksi 50 artı 20 ne yapar eksi 30 yapar. Eksiler gider 60'ı 30'a bölerseniz cevap karşınıza çıkar. Doğru cevap 2 olacakmış sevgili arkadaşlar. Ve 10. sorumuzu da çözdük. D dedik cevabına geçtik 11'e. 1, 3, 4, 5, 7 kümesinin birbirinden farklı x, y, z elemanları için 2x-y-4z ifadesinin en büyük değeri sorulmuş. 2x-y-4z. Bunun en büyük değeri soruluyorsa z'yi çok küçük, y'yi de yine küçük ve x'i büyük seçmem gerekiyor. x büyük seçilecekse x'i 7 seçelim ki burası 14 olsun. Eksi 4 z ve eksi y'den hangisi daha küçük, daha büyük olsun şu. Dolayısıyla z yi yine seçmem gerekiyor benim. 1 seçmem gerekiyor. Şurası arkadaşlarım. Eksi 4 olacak. Y'yi de tabii ki 3 seçeceğiz o zaman. Eksi 3 diyeceğiz. Bakın 14'ten 3 çıktı. 11, 11'den 4'ü çıkarttınız. 7 bize cevabı verecektir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğini verilmiştir diyeceğiz 11. sorumuza. Ve son sorumuz 12. soru. Kutucuk içerisindeki m... İfadesi şuna eşitmiş eğer m tek tam sayıysa 1 3 5 m'ye kadar olan sayıların çarpımı m çiftse de 2 4 6 m'ye kadar olan sayıların çarpımı olarak ifade ediliyor. Buna göre 11 eksi 9 bölü 10 eksi 8 işleminin sonucu sorulmuş. Bakın 11 tek sayı olduğu için 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı nokta nokta nokta 11'e kadar olan sayıların çarpımı diyeceğiz. Bundan neyi çıkarmamız gerekiyor 9 9 da tek de unutmayın. 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı nokta, nokta nokta 9 diyeceğiz. Şimdi bunlar çarpımı unutmayın. Dolayısıyla ben üst tarafı yani pay kısmını şu kısmı şurada 1'den 9'a kadar tek sayıların çarpımı yani 1, 3, 5, 7, 9 parantezini alırsam eğer burada şu kısımda sadece 11 kalacaktır. Eksi şurada sadece 1 kalacaktır. Yani arkadaşlar benim pay kısmım aslında 1, 3, 5, 7, 9 çarpı 11'den 1'i çıkardığınız 10'dur. Pay kısmı bu. Şimdi geçelim paydaya. Bakın 10 var. Yani 2 çarpı 4 çarpı 8, 6 unuttuk. 6 çarpı 8 çarpı 10. Eksi 8 nedir? 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8. Burayı da sen 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 parantezin alırsan burada 10 kalır. Yan tarafta 1 kalır. Dolayısıyla artık yazabiliriz 2, 4, 6, 8 çarpı 10-1'den 9 gelir. Şimdi bir güzel bu işlemi yapalım. Buradaki 9'ların gittiğini görüyorsunuz üst tarafı çarpmamız gerekiyor. 3 kere 5 gerçi sadeleştirelim öyle çarpalım. Olmaz mı daha güzel olur. Bakın 3 ile 6'yı sadeleştirdim burada 2 kaldı. 2 ile şunu sadeleştirdim burada 5 kaldı. Artık sadeleşebilir bir şey yok. 5 kere 5, 25 kere 7, 175 yapar. 2 kere 4, 8, 8 kere 8, 64 yapar. Demek ki cevabımız 175 bölü Bu da bize B seçeneğinde zaten halihazırda verilmiş. 109 sayfamızda bitirdik. Bir sonraki sayfamızda tam sayılar ve teklik çiftlikte öğreniyorum testine görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı Lütfen unutmayın.